Herkese merhaba. Bugün sizlerle çiçeklerimde kullandığım önemli bir besin olan yumurta kabuğunu göstermek istiyorum. Yumurta kabukları her evde sürekli tüketilen yumurtaların kabuklarını şöyle bir kutuya biriktiriyorum. İlk başlarda bunlar içinde yumurta olması nedeniyle taze olması nedeniyle kırılmıyor. Fakat üstünden birkaç gün geçince kurumaya başladıkça artık rahatlıkla kuruyabilir hale geliyor. Ben bunları ne anlatıyorum? Gördüğünüz gibi topmak yardımıyla kırıyorum. Yumurta kabuğunu direkt çiçeklerimize koyduğumuzda verimli olmayacaktır. Çünkü doğada çözülmesi uzun zaman arıyor yumurta kabuğunun. Peki ne yapacağız? Yumurta kabuğunun topraklarımıza, bitkilerimize çiçeklerimize faydalı hale gelmesi için, hızlı bir şekilde faydalı hale gelmesi için ne yapacağız? Yumurta kabuklarımız iyice kuruduğunda, bunu dilerseniz fırında pişirerek ve kurutabilirsiniz. Yani benim acelem olmadığı için böyle bir yöntemle tercih etmiyorum ama kişisel bir tercih, istediğinizi yapabilirsiniz. İyice ufanan yumurta kabuklarımıza sirke dökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu yumurta kabuklarımızın üstüne sirke koyuyoruz sirke yumurta kabuğumuzun içindeki kalsiyumun aslında kalsiyum karbonat dediğimiz bileşenin açığa çıkmasına sağlıyor. Böyle olunca toprakta hızlı bir şekilde çözünecek ve toprağın ihtiyaç duyduğu kalsiyumu çiçeklerimize hızlı bir şekilde ulaştırabileceğiz. Evet. Ben şimdilik bu kadar ezme ile yetiniyorum. Sirkemi üstüne döküyorum. sirke ne yapacak bu yumurta kabuklarını çözecek arkadaşlar. yumuşamasına dağılmasını sağlayacak sonrasında da yıkamaya ihtiyaç duymadan sirkenin tamamen işlemini bitirdikten sonra bir da yıkamaya gerek kalmadan çiçeklerimizin dibine birer miktar koyacağız. Bazı çiçekler bitkiler kalsiyumu daha çok severler. Bazıları az sever. Hangi bitkinin nasıl bir kalsiyum ihtiyacı olduğunu önceden araştırmadan çiçeklerinize uygularsanız bunun çiçeğinize olumlu etkisi olabildiği gibi zararı da olabilecektir. Bu konuda öncesinde hassasiyet göstermeniz iyi olacaktır. Evet arkadaşlar sirkemizi tatbik ettik uyguladık. Bu şekilde yaklaşık 3-4 saat bekleyecek Sonrasında da çiçeklerime uygulayacağım. Evet Orkidem burada gördüğünüz gibi bu arada durduğu yeride çekmiş olalım. Güneş alan, güzel güneş alan bir bölgede hatta. Gayet canlı. Bu da daha önceden kurtarmaya çalıştığımız orkidemizdi. Bu da gayet güzel. İzlediğiniz için teşekkürler.